O kanser olacak. <gülüyor> ne lan? Ne yapıyorsun lan? Çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen keşfedene kadar ben ruhum çıktı amına koyayım. Ne oldu? Aynen kaka. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ben de varım ama ne? Ahmet, şimdi bak, bizim meselemiz ne biliyor musun? Ahmet, bizim meselemiz şu panel. Bu panelde kan görevdar var. Mesai ködürümüzde oluyoruz. İlk ködür geliyor kanka. Sanki Amazon ama neyse. Hı. Geliyor oğlum. Tam güç Geldi işte. Al. Ne diyor oğlum? Eee yok zaten ya. Hemen bir daha açırsın şu Muhammet. Hemen kutu açayım. Haydi Hadi bakayım. Hadi Allah kolaylık versin kardeşim. Al. Ha mesela dediğin gibi ben vereyim Nox'in istiyor mu lan? He? <gülüyor> Şaka yaptım Kepler'ı. <gebarım. gülüyor> Kesiyorum Nox'i. Ya oğlum niye rastroları yeni başlayan bir insan şunları hep dolduruyor böyle koyuyor ya. <gülüyor> Gerçi bende <gülüyor> bir, bir dur şimdi bir şey yapmaya başlamadan önce bizim kaptan söyle. Nereye gidiyoruz? Işık <gülüyor> ee, sanırım öyle. Ahmet bu A geçidi dolası. Benim bunu çözmem yarım saatin falan aldı Kutu açılma Hadi oğlum Hadi güç etsin Aa yetti